Sinirlenirsin. Değiştir önü. Kızarsın. Çok böyle. Bağırırsın. Ha? Çok şey adam ya. Sinirli. Başka. Atarlı. Daha gergin. Daha. Hepsini. o. ya siz ne yap? Ablacın ne yapıyor? Smile smile Enoch Oyaland originally he was under got the most Bir şey yaparık biz bir şey yapmadan önce ne yaparık gerçekten onun düşüşü çok yani böyle komik yani çok aksanlı is Bugün bu oyunu güzel bir tabak kuru fasulye pilavı. Kuru fasulye. Kuru fasulye Oh! kuru fasulye team is iting. Anladın mı? Ha. Oha! Ne nasıl sürüyorsunuz ya Allah Allah ya bir sesi koydu ya beni. Bir tane aldım aramızda hiç kaldı. Tamam bu ne abi ya bu ne diyor? Gözleri çok güzel bir mavi. Oh, ha, oh, oh, gözleri güzel. köpek Kangal. Bitti. Vallahi var o kadar zor <gülüyor> seçtim ben hiçbir şeye dokunmadım. Hiçbir şeyi yani, dokunmadım. Ne zaman dedin? Bu neydi bu? Hiçbir şey yapmaymışım. Yani, işte hangi müdahale? Why would put chicken? Difficult for me. Öyle mi Canım, sakin ol tartışmasak. Yani ortam giriyor mu? Başta şey gördü mü? Ben dersindenince. Yes, <gülüyor> <gülüyor> no, like one of the girls that said, this is how should do it. This is how you should throw it. Mm -hmm. But I think like, you know, in the heat of the moment now, mm -hmm. you can just talk so, in a way that, like that can be rude mm -hmm. sometime. So the girl going go, here. See, you're even talking to So, and you never me si yo era que me to be talking to <gülüyor> aparatçısin. Bu bu? Bir yok. o? Ne diyeceğim? Şöyle mi yapacaksın? Canım, sakin olsak da. şey Ben ben ben adam Böyle mi bunu bak vadi Tamam. Orada. şey değil mi? Ha orada öylemiş. Minosum. Batuanın Batuanın Minos. Ah, şey Elaida. <Gülüyor> Elaida. Batuanın Minos dedi. Hmm? She said like one of the guys. This minosh? Minoshi, <gülüyor> <minoshin gülüyor> is Minoshi, <minoshin>, <gülüyor> <Minoshin, minoshin. gülüyor> Kafalar dönüyor. Derin sonu işaretini. Siz adada bin doz kullanıyorlar <gülüyor> baton. <gülüyor> Melik Böyle bin doz mu? Melik genel. Bin doz baton. Kim kim Al Almanya'yı gördü? Beni de anlamadım onu. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne andayız? Geri Geriş. Her. yok. Ne demek biliyorum? Ne biliyor musunuz? değil. Bilerek gelmezden gelmedi. Yani bilerek değil like he was angry about something else like the game so this guy didn't kumlu hayır ve yeriz biz onu temizlemek için ne yaparız şırpır ne olur a I want smile ve bence smile ve doğurmak için ne yapar ne? <Gülüyor _> ne yapar? Tav Kosya yatağında. Kosya yaptın ne yaptı Deniz? bak nasıl sileniyorlar ya. kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyor. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer derdim. Her ihanet sevgiyle başlar. Bir şey bize eskilerimizden. Anne, hatıra, başkan, miras, Devam et. Nasıl bir şey Bir şey kalırdı. Su bara diz ki. Deneyelim ne kadar. devam et hadi deneyelim. İtiraz ederim hadi git. Bazı şirketler çalışan elemanlarını hediyedir. Prim? Yok. Maaş. Başka. Kalemle beraber onu Silgi şeker. Nasıl ya? Şekerle kalem mi? Reşat, değil mi? Reşat kaptan. Kaptan, Kap Kap Sigara bürü. Ah, Değil mi? Afiyet olsun. Alina, değil mi? Al Al mi? Yo, Ayşe. Ayşe, Ayşe. Ayşe. Değer Alina. Yani <gülüyor> ya Gamze park ya. Senin adın gramze mi acaba? Amılar <gülüyor> çok iyi arkadaşlar ya. <gülüyor> Really good, good. <laughs> Hahaha. Aklımın dayarıydı. bunu görmüştük. Ama mavi takım çok şey yakınlar gibi. Evet, yani böyle kaybedince düşmüyorlar. Evet. Kaybedince düşmüyorlar. <gülüyor> yani <gülüyor> they want to win losing the first, but like they still çok seviyorum. Ucdu, seviyorum. seviyorum. Mafet Sonunda bir şey girdi kursağımızdan ya. Allah olun, Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı, beğenip, paylaş, paylaş Barış. <gülüyor>